Arkadaşlar hepinize merhabalar videoya hoş geldiniz. Karşımda Ozan var ve Ozan'ın önünde bir telefon var. Ona sorular soracağım bu telefonla ilgili. Ozan merhaba. Merhaba hoş geldin. Ben de hoş geldin. Hoş Nedir o cihaz? Önümde durmakta olan Poco biliyorsunuz Poco çok sevilen bir marka ve M3 Pro isimli yepyeni bir akıllı telefon önünde duruyor şu anda. Ozan ilk sorumla seri başlıyorum. Telefonun fiyatı uygun fiyatlı evet. biliyorum ama tipi bence uygun fiyatlı bir telefon gibi durmuyor. Daha premium gibi gördüm ben. Ne diyorsun tasarım hakkında? Kesinlikle öyle. Zaten Poco'nun iddiası bu. Ben Sold oldu diyorlar. Sold dağıt oldu yani aslında şu anda stokta bulmak çok mümkün değil gibi. Satan yerler var ama yeni parti mallarla birlikte yeni gelecek hediyeler var aslında. Buradan o müjdeyi de vermek istiyorum ben. Mi Band 5 ve kulaklık gibi hediyeler bu cihazla birlikte satılabilir. Çok yakında satışa çıkacak yeni cihaz modelleriyle. Ve tabi tasarım anlamında premium mu? Premium. Ama ta ki ekrana yüzünü çevirene kadar yani önünü çevirdiğinde ekranı açtığında o IPS LCD görüntüsünü hissediyorsun cihazda. Cihaz zaten Gorilla Glass 3 ile korunuyor ön tarafı. <gülüyor> Renkler biraz daha soluk gibi geliyor ilk başta kutudan çıktığında ama birkaç ayar var içerisinde ekran ayarı. Onları yaptığında ekranın performansı çok olumlu bir şekilde artıyor. Ya, ekran bölümünü anlatıyorsun da ben şeyi merak ediyorum. Şimdi herz yarışları başladı bildiğin evet. gibi. Kaç herz bu ekranı? 90 herz bir ekran var. 120 değil. Zaten içindeki işlemci sebebiyle 120 yirmi paneli koysa bile çalıştıramaz. Ekran LCD olduğu için parmak izi okuyucusu ekran altına gömül değil. Değil. Nasıl çalışıyor peki? Hemen yanında kilit düşünün üstünde aşırı hızlı bir parmak izi okuyucu. Fiziksel olduğu için. Fiziksel, aşırı hızlı, baya da güzel çalışıyor. Sorunsuz bir parmak izi okuyucu var. Arka taraf oldukça şık dedik. Evet. Ağırlığı ne kadar? Bir de stary var mı? Cihazın ağırlığı. 190 gram. Hoparlörle de maalesef tek hoparlör kullanılmış ama şöyle bir ufak detay var ekleyeyim. Hi-Res sertifikasına sahip. Yani bunda bir bluetooth kulaklık kullandığınızda ses biraz daha iyi gelebilir kulağınıza. Aynı şekilde kulaklık kullandığınızda da daha iyi bir ses kalitesine erişebilirsiniz. Ama bir şey daha ekleyeyim. Kutudan kulaklık çıkmıyor. Yanında ediyorlar bir bluetooth kulaklık patlatabilirler. onu da buradan müjdesini vermiş olalım. Şunu soracağım abi kamera tarafına artık inceden gelmek evet. istiyorum. Daha sonra pil teknik detaylara değineceğiz zaten. Kamera benim için bir akıllı telefondaki en önemli detay hatta kameranın da en önemli detayı düşük ışık mükemmel bir sonuç beklememek lazım. Hı. Ama bu fiyat seviyesindeki rakipler ile karşılaştırdığımızda iyi bir sonuç veriyor. Hı. Ama düşük ışık performansında her zaman olduğu gibi bu fiyat seviyesinde çok üst düzey bir sonuç beklemememiz lazım. Geri kalan nasıl kamerada? Geri kalan konuda da güzel. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlükte. F1.8 bir Tabii ki diyafram aralığı var. Yani aslında iyi bir ışık alabilir gibi gözükse de. Yani gün sonunda baktığımızda güneş ışığı altındaki çekimler hakikaten etkileyici. Hı. Ama ışık azaldıkça performans düşüyor. Default mu? demeden 48 değildir. Yani varsayılan Değil. olarak 48 gelmiyordur. Gidip yukarıdan ayardan yapman hmm. gerekiyordu. Normalde 12 megapiksel çekiyor. Bu geniş açılı lensimiz. anlattığım Başka evet. ne lensler Anla var? Evet. Ana açımız yani bu geniş açılı hmm. dediğimiz. Çünkü bir ultra geniş açılı bunda lens yok şu anda. Hmm. Bir adet derinlik sensörü var. 2 megapiksel. Bir adet de makro lens var. Yine 2 megapiksel. Makro lenste sabit bir netleme var. Yaklaşık 4 ila 5 cm arasında tuttuğunda güzel fotoğraflar çekebiliyorsun. Makro lens için net söylüyorum bu arada. Video anlamında da baktığımızda 1080p 30 fps çekimler yapabiliyor. 4K çekim yapamıyor. Yine işlemci sebebiyle bu olmuyor. Selfie tarafı abi. Şimdi Instagram'a story atacağız. gönderi paylaşacağız. Evet. Yani selfie kamerası beklediğimin ötesinde daha iyi. Çünkü 8 megapiksellik bir kamera olduğu yazıyor teknik özelliklerde. Ama deneyim anlamında baktığımda bayağı beğendim ön kamerayı. Güzel. Instagram'da iş yapar mı? Yapar. Güzel fotoğraflar çekersiniz. Şimdi kamera tarafını bir kenara bırakıyorum. Evet. Ozancığım. Teknik detaylara biraz girmek evet. istiyorum. Çünkü işlemci evet. tarafında bir olaylar var galiba. Evet. Şimdi bu cihazın içine Dimensity var. Dimensity ne demek? Dimensity çok duyduğumuz bir işlemci değil. Değil ama mükemmel üstüne çalışılmış. Gerçekten MediaTek'in çok kafa patlattı. gömüldüğü aslında birçok işlemci serisi, Dimensity Hı -hı. işlemciler. Ama bu cihazda bulunan Dimensity serisi 700. Yani giriş seviyesindeki işlemci modeli. Bunun bir de amiral gemileriyle yarışan modelleri var. Hakikaten çok başarılı bir işlemci serisi olmuş. Onu bir baştan söyleyeyim. Neyi, Neyi düzeltmişler burada? Bayağı bir mesela. şey düzeltmişler. Yani Hı -hı. FPS sorunları vardı, oyunlarda onları tamamen neredeyse gidermişler ki giriş seviyesinde bile sen de test ettin cihazı. Ben bayağı PUBG oynadım. Evet. Herhangi bir sorunla yani... karşılaşmadım. FPS Drops 0. Mediatek birçok sorunu çözdü. Ama en büyük özelliklerinden bir tanesine baktığımızda yeni nesil üretim süreçleri üretiliyor. Mesela bu cihaz 7nm'lik bir işlemci ile geliyor ve bu fiyat seviyesine çok görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil bu. 2 sene önce amiral gemilerinde. Tabi yani 2 sene öncesinin amiral gemilerinde olan bir üretim sürecinden çıkmış işlemci var içinde. Dimensity işlemcilerin tamamında 5G desteği var. Hatta kocaman da şuraya 5G diye yazmışlar. Şu an 5G yok memlekette? Abi bak şimdi şöyle düşün. Bugün yok. Hı hı. Sen gittin bir cihaz aldın, dişinden tırnağından arttırdın. 3 sene sonra, 2 sene sonra ki zaten ülkemizin planında belli. 2023'e doğru biz 5G'yi belli başlı bölgelerde kullanıyoruz. Ne olacağız. Bir daha cihazını değiştirmek zorunda kalmayacaksın. Yine işlemciden devam edeyim. Bu cihazdaki 5K teknolojisi özel bir teknoloji. 5 kere daha az bir enerji tüketiyor. Diğer 5K'li cihazlarda pil anlamında bu cihaz daha çok öne geçebilir. RAM evet. ve depolama tarafından da bahset istersen. Bizdeki versiyonda 6 GB RAM var. 128 GB de depolama var. 5000 mAh'lık bir pil var. Çok hmm. ince bir cihaz olmasına rağmen çok inceden kastım. Şimdi 5000 de ince kalın bir şey bekliyorsun ama değil. 5000 mAh'lık piller tabii ki inceldi artık ama bu fiyat seviyesinde 5000 mAh'lık cihaz hem hantal olabiliyor ama bu cihazda öyle bir şey yok. 190 gram bence gayet evet. kabul edilebilir. Çok hafif yani <gülüyor> ve çok ince. 5000 mAh 18 watt'lık bir şarj adaptörü var kutusundan çıkıyor. <gülüyor> bir daha para ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Artık bunu da ayrıca söylemek zorunda kalıyoruz. Günümüzün mavi. en hızlısı değil ama değil. yine de hızlı şarj diyebiliriz. Bak şimdi 3500 3600 TL bandında Hı. adamların zaten iddiası şey, sana güzel bir cihaz kullandırabilmek. Her şeyden serpiştirmiş. Mesela 18 watt güzel mi? Güzel. Bugün başka markalara baktığımızda cihaza 25 30 watt'lık şarj desteği koyuyor ama kutusundan 15 watt'lık şarj adaptörü çıkartıyor. Burada Poco 18W'lık desteği koymuş. Bir de şarj adaptörünü de içine koymuş. Bir gün gidiyor şarj. Type-C ile şarj oluyor olması hakikaten güzel bir avantaj. Geride kalmamışlar güncel Kablosuz şarjımız yok. Yok. Yine sanırım. bu fiyat aralığında çok beklediğimiz bir şey değil zaten. Yani olsaydı büyük sürpriz olurdu. O zaman sana son sorum. Şu evet. olsun o zaman günahımız nedir? 3500 TL. Güzel bir fiyatı var. Genel olarak cihaza baktığımda da hakikaten güzel bir cihaz. Bu fiyata değer mi? Değer. Benim de görüşüm şu yönde abi. X3 Pro seçeneği de var. Mesela evet, tasarım abi. olarak o daha hoşuna gidiyorsa onu tercih edebilirsin. Donanım da belki bir tık daha yüksek biliyorsun zaten ama evet. benim de şahsen tasarım olarak bu cihaz gayet hoşuma gitti harbiden de telefon gayet premium duruyor bence bu radyan geçişler falan baya güzel olmuş gün ışığı burada şahısını... ışıklardan mavi gibi gözük ama evet. o yeşil böyle değişiyor sürekli yani bir petrol mavisi oluyor bir böyle açık mavi oluyor vesaire hakikaten güzel tasarım yapmışlar gün sonunda ikimize de cihazı aldırmayı başardılar diyelim o zaman o zaman görüşürüz mü o zaman o zaman bir sonraki sıkıştırdın beni videoda alır mısın konseptinde görüşmek üzere diyelim Yazın yorumlara. Nerede sıkıştırdı? sıkıştırdı. Biraz sıkıştırdı. Şu Görüşürüz. Daha sıkıştırdı. Hoşçakalın. Bay bay.